Ukrayna'nın anayasasının 17.sine baktığımızda yabancı devletlerin, askeri birliklerin Ukrayna topraklarında konuşlanmasını yasaklıyor fakat bu anayasa maddesini de ihlal ediyorlar. Artık Ukrayna, NATO'nun bir misyonuna ev sahipliği yaptığını söylüyorlar ve bu şekilde kendi anayasalarını ihlal etmiş oluyorlar. Her ülke kendi müttefiklerini kendisi seçebilir, askeri anlaşmalar imzalayabilir. Bu doğru. Uluslararası hukuka baktığımızda burada bölünmez güvenlik ilkesi vardır. Bu da şunu belirtir. Kendi ülke bir başka ülkenin güvenliğini tehdide atacak şekilde kendi güvenliğini güçlendiremez. Ve burada Avrupa Birliği'nin Güvenlik tüzüğüne baktığımızda İstanbul'da 1999'da imzalanmıştır ve yine bunun içerisindeki bir hüküm de şunu söyler bir ülkenin kendi güvenlik tedbirlerinin bir başka ülkesine tehdit oluşturmaması gerekmektedir ve şu an Ukrayna'nın yaptıklarına baktığımızda Rusya'ya tehdit ediyor. Burada yine geçmişe baktığımızda ABD, NATO üyelerine bir karar almaya zorlamıştır. Belli devletlerin NATO'ya katılması konusunda ve birçok ülke bu noktada ABD'nin eski ortaklarının kararına boyun eğmek zorunda kaldı. Kimi NATO üyeleri hala Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunda şüpheye sahiptir. Bazı Avrupa başkentlerinden şu sinyali alıyoruz. Neden endişeleniyorsunuz ki bu yarın gerçekleşmeyecek? Ancak şu an baktığımızda ABD'deki mevkidaşlar da aynısını söylüyor. Yarın gerçekleşmeyecek. Ancak yarın değilse de yarından sonraki gün ne değişecek? Tarihi bağlamda hiçbir şey. Bu ABD liderliğinin aktif çatışma konusunda Ukrayna'nın doğusunda olan gerçekleşen yani olaylara göre şekilleneceğini söylüyor. Ve bizi şu an şuna inandırmaya çalışıyorlar. NATO... Barışçıl ve, ve savunma ile ilgili bir yapıdır. Ancak biz sözlerin değerini biliriz. 1990'larda biz Almanya'nın bir araya gelmesinden bahsettiğimizde Sovyetlere şu söz verilmişti. Burada hiçbir idari ve kolluk kuvveti bir santimetre e, sınır değiştirmeyecekti. Yani ben şu an bir alıntı yapıyorum. Bize bu şekilde güvenceler vermişlerdi. Ancak daha sonra bu sözler değişti. Doğu Avrupa, Orta Avrupa ülkelerinin katılımı Moskova ile olan ilişkileri güçlendirecektir. Zorlu tarihi geçmişin üstesinden gelinmesine sağlayacaktır. Ve bu dostane ülkelerin bir araya gelmesini sağlayacaktır dediler. Fakat bu bu şekilde olmadı. Bu ülkeler kendi stereotiplerini, basma kalıplarını getiriyorlar. Kolektif güvenlik çabalarını Rusya'ya karşı güçlendiriyorlar. Bunlar 1990'ların ortasında ve başında oldu. Bizim bu Rusya'nın batı Amerika, ile olan bir iyi bir niyetli bir ilişkileri bir en bir üst bir düzey bir seviyesindeydi. Bir Rusya bütün yükümlülüklerini yerine getirdi <gülüyor> Almanya'dan <gülüyor> ve Doğu Avrupa ülkelerinden birliklerini çekti. <gülüyor> ve burada soğuk <gülüyor> savaşın <gülüyor> mirasını ortadan <gülüyor> silebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Her <gülüyor> türlü dayanışmayı <gülüyor> katıldı. <gülüyor> Agit'e katıldı. Daha önce halka açık bir şekilde söylemediğim bir şeyi de şu an dile getireceğim. Bunu ilk defa söylüyorum. 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton bir ziyaretinde bize gerçekleştiğinde şunu sordum. ABD Rusya'nın NATO'ya katılmasını nasıl karşılar diye sordum. Bütün detayları vermeyeceğim. Fakat, Fakat Amerikalıların bu ihtimale nasıl bakacağını anlamak isterseniz ülkenin Rusya'ya nasıl davranıldığını, pratik bir şekilde uygulamalarda neler olduğunu da görebiliriz. Yani bizim güvenlik alanına dair kaygılarımız, isteklerimiz, silahsızlanma anlaşmalarına dair attığımız adımlara karşı verdikleri yanıtı da var aslında. Neden bunu yapıyorlar? Evet. Bizde bir dost veya müttefik olarak görmek istemiyorsunuz, anlıyoruz ancak neden bizi düşman haline getirmek istiyorsunuz? Bu siyasi rejim veya başka herhangi bir şey ile ilgili değil. Böyle büyük ve bağımsız bir ülkeyi kabul edemiyorlar, Rusya'yı kabul edemiyorlar. Bu geleneksel ABD politikasının bir çıktısı. Rusya'dan, Rusya ile ilgili bu şekilde davranıyorlar. İşte bu yüzden bizim güvenlik ile ilgili bütün önerilerimize bu şekilde davranıyorlar. Şimdi batının NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözüne baktığımızda tutmadıklarını görüyoruz. Polonya, Çekya, Macaristan... 2004'te katıldı. Türkiye'de, Bulgaristan, Litvanya, Slovenya 2009'da katıldı. Daha sonra Arnavutluk Türkiye'de, 2017'de katıldı. Arnavutluk, Karadağ katıldı. Kuzey Makedonya katıldı. Bu müttefiklik sayesinde gitgide Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyorlar. İşte bu yüzden de şu an bu güvenlik krizindeyiz. Uluslararası ilişkiler sistemi etkilendi. Ortak güven kayboldu ve güvenlik durumu stratejik alanlarda da gitgide kötüleşmekte. Romanya'ya ve Polonya'ya baktığımızda. Onlar da bir ABD projesine ev sahipli yapıyorlar. Buraya antibalistik füze sistemleri kuruluyor. Bu Tom halkların aslında bir saldırma sistemi olduğunu biliyoruz. Burada standart altılı füzeler gerçekleşebiliyor. Yani bunlara sadece anti füze, anti balistik füze sistemi adını vermek buna yeterli değil. Denizin altında da işe yarıyorlar. Altyapılarını güçlendiriyorlar. Askeri yeteneklerini arttırıyorlar. Elimizdeki istihbarata dayanarak <gülüyor> NATO'nun kararlarının aslında alındığını gösteriyor bize. Sadece zamanı gelmedi. Yani askeri olarak... Rusya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Rusya karşı derhal saldırı tehdidi de altındayız. Amerika'nın stratejik belgelerine baktığımızda, doktrinlerine baktığımızda Düşmanlara karşı önleyici tedbir, tedbir saldırılarının olduğunu biliyoruz. Peki bunların düşman dedikleri kim? Biliyoruz ki Rusya.